M.Ö. 5. yüzyılın sonlarına doğru yüksek klasik dönem dediğimiz bir dönemin sonlarında Atina'da yapılan cenaze heykellerinde bir artış olmuştur. Şu an Atina'daki ulusal arkeoloji müzesindeyiz. Müzenin içi mezar işaretleriyle dolu. Bunların çoğu sanat tarihçilerinin stel dedikleri rölyeflerle süslü dik duran heykellerde. Modern dünyada mezar taşı diyebildiğimiz şeylerden pek farklı değiller. Yüksek klasik dönemin içinde bir ara böyle heykellerin yapımının durduğunu, ardından da tekrar başladığını görüyoruz. Yüksek klasik dönemde usta heykeltraşlar genellikle Akropolis ve Parthenon gibi binaların heykel programları üzerine çalışmışlar. Ama daha sonra özel heykeltraşın tekrar ortaya çıktığını görüyoruz. Yani devletin heykel programının parçası olmayan heykelleri görüyoruz. Klasik dönemden önceki arkaik dönemde Kore ve Kauros adında kadın ve erkek figürler yapılıyordu. Bunlar zengin Yunan aileler tarafından mezar işareti olarak kullanılıyordu. Ama Atina'daki demokrasi döneminde öncelikli olan zengin aileler değil devletti. Bu figürleri Atina kapılarının hemen dışındaki mezarlıklarda tekrar görmeye başlıyoruz. İşte bu heykel de orada bulundu. Adı Hegeson'un mezar steli. Hegeso oturur halde ve kendisine hizmetçisi tarafından verilen mücevher kutusunu açıp artık orada bulunmayan bir kolyeyi inceliyor. Kolye bir zamanlar boya ile çizilmiş ama şimdilerde silinmiş durumda. Oturduğu sandalye çok ayrıntılı. O dönemde kadının yaşam alanı evinden ibaretti. Atina'da kadınlara vatandaşlık hakkı verilmiyordu. Hegeso burada ev ortamında gösteriliyor. Stel'in iki tarafı alçılı, ve alınlığında da Proxenos'un kızı Hegeso görüyoruz. Antik Yunan medeniyetinde kadınların hayatı sınırlandırılmıştı. Hayatları erkeklerle olan ilişkilerine göre tanımlanırdı. Önce babalarıyla, sonra kocalarıyla olan ilişkiler. Bu stelle ilgili en çok saygı uyandıran şey geleneğe gösterdiği hürmet. Bu stel, Partonon heykellerinde gördüğümüz yüksek klasik dönem geleneğinin devamı niteliğini taşıyor. Oymacılık, partenon frizlerinde gördüğümüz oyma stiline çok benziyor. Kıyafet bedeni sarmış ve kumaş çok güzel kıvrımlar oluşturmuş. Çok ilgi çekici olmuş. Kollarının arasında biriken, göbeğindeki ve göğüslerindeki kumaşlar güzel şekil verme örnekleri. Ayağı da bir ayaklığın üstünde, yani kadının hiçbir yeri yere dokunmuyor. Ayağında bir sandalet var ve ayağının kenarları güzel şekilde kısaltılmış. Omzunun sağına düşen başörtüsüne ya da bacaklarından sandalyenin öte tarafına düşen kumaşa bakın. Belindeki kumaş ise sandalyenin bize bakan tarafına düşmüş. Alan dar olsa da bedenin tüm genişliğini anlayabiliyoruz. Bu nedenle de bu yalın oymanın tamamını görebiliyoruz. Bu imaj mezar stili'nin o dinsel havasına uygun özellik taşıyor.